Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerden, şimdi ikinci mertebeden diferansiyel denklemlere geçiyoruz. Ee, tekerleme gibi oldu değil mi? Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerden, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlere geçiyoruz. Peki, ikinci mertebe ne demek? İkinci türevi de denkleme katıyoruz demek. Size göstereceğim ilk denklem grubu, ikinci mertebeden doğrusal diferansiyel denklemler. Bu denklemler fizik dersinde çok kullanılıyor. İkinci mertebeden doğrusal, diferansiyel denklem nedir? Başlangıç videosunda biraz değindiğimi hatırlıyorum. Şöyle bir şey olabilir, x veya x cinsinden bir fonksiyon çarpı y'nin x'e göre ikinci türevi, artı bx çarpı y'nin x'e göre birinci türevi, artı cx çarpı y. Denklemin ikinci mertebeden olmasının nedeni, içindeki en yüksek mertebeden türevin ikinci türev olması. Peki, doğrusal olmasının sebebi nedir? Katsayılarıyla ilgili ama katsayı derken dikkatli olalım çünkü genelde katsayıları sabit olarak düşünürüz ama burada katsayılar x cinsinden fonksiyonlar. Bunun doğrusal diferansiyel denklem olması için, ax, bx, cx ve dx'in sadece x cinsinden fonksiyon olması gerekiyor. Bunu genel olarak çözmeye başlamadan önce, A, B, C'nin sabit ve D'nin sıfır olduğu özel durumu yapalım. Bu durumda denklem neye benzer? Şunu A olarak yazayım. A bu arada fonksiyon değil, sayı. A çarpı Y'nin X'e göre ikinci türevi artı B çarpı Y'nin X'e göre birinci türevi artı C çarpı Y. Dördüncü sabit yerine de sıfır koyuyoruz. Buayı sıfıra eşitleyerek diğer tip homojen diferansiyel denklemleri size göstermiş oluyorum. Bu homojen denklem. Henüz ikinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerle birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerin arasındaki bağlantıyı kurmadım. Sanıyorum aralarında fazla bir bağlantı olmamasına rağmen isimleri aynı. Buna homojen denmesinin sebebi sıfıra eşit olması. Denklemi homojen yapan bu. Daha önce homojenize süt diye bir e, hatırlarsanız bir örnek vermiştim. Hatta demiştim ki o zaman aralarında pek bir bağlantı göremiyorum homojen denklemle homojenize süt. Ama şimdi biraz daha anlamaya başladım çünkü homojen denklemlerin çözümleri hep sıfıra eşit. Yani homojenize edilmiş. Aralarında böyle bir paralellik kurdum. Evet neyse ne dedik A, B ve C sabit sıfıra eşit olduğu için de ikinci mertebeden homojen doğrusal diferansiyel denklem diyoruz. Çözmesi en eğlenceli diferansiyel denklemlerin bunlar olduğunu göreceksiniz. Mekanik problemlerin çoğunda, böyle bir denklemin çözümü yeterli olduğu için, bu denklemlerin çok faydalı olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda, çözmesi en eğlenceli denklemler dedik, çünkü bir cebir sorusuna dönüşüyorlar. Birazdan buna değineceğim, ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi biraz düşünelim, çözümlerin özellikleri hakkında düşünelim. Diyelim ki, gx bir çözüm, yani a çarpı g'nin ikinci türevi, artı b çarpı g üzeri, artı c çarpı g, eşittir sıfır, öyle değil mi? Bu ikisi aynı şey. Şimdi sorum şu, çözümün bir sabit çarpı g olursa ne olur? Bu hala bir çözüm mü? Sorum şöyle, bir sabit c1 çarpı gx hala çözüm mü? Deneyelim. Bunu orijinalden ekleme koyalım. a çarpı bunun ikinci türevi, her türev aldığımızda sabit yerinde kalır bu arada. a çarpı c1 çarpı g'nin ikinci türevi, artı Birinci türev için de aynı şey geçerli. b çarpı c1 çarpı g üzeri artı c çarpı c1 çarpı g. Bakalım bu hala 0'a eşit mi? c1'i şimdi dışarı alalım. c1 çarpı a çarpı g'nin ikinci türevi artı b g üzeri artı cg. gx çözüm olduğu için bunun 0 olduğunu zaten biliyoruz. Bu 0'a eşit çünkü g bir çözüm. Bu 0 ise c1 çarpı 0 yine 0 olur. Buna göre bu ifade yine 0'a eşit. Şöyle de düşünebiliriz. Eğer g bu ikinci mertebeden doğrusal homojen diferansiyel denklemin çözümü ise, g çarpı bir sabit de çözümüdür. Bu da diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Size göstereceğim diğer özellik ise, merak etmeyin bir yere bağlayacağım, size soracağım bir sonraki soru ise, gx'in diferansiyel denklemin çözümü olduğunu biliyorum. Şimdi size soracağım bir sonraki soru da şu, size x'in de çözüm olduğunu söylersem, şimdi size sorum, gx artı hx bir çözüm mü? Eğer bu iki fonksiyon çözüm ise, iki fonksiyonu topladığımızda yine bir çözüm mü elde ederiz? Bunun tamamını orijinal denkleme koyalım. Evet, a çarpı bunun ikinci türevi, bu kolay. g'nin ikinci türevi artı h'nin h'ın türevi artı b çarpı bunun birinci türevi g üzeri artı h üssü artı c çarpı bu fonksiyon g artı h. Şimdi ne yapabiliriz? Bu sabitleri bir dağıtalım. A çarpı g'nin ikinci türevi artı A çarpı h'nin ikinci türevi artı B çarpı g üzeri artı B çarpı h üzeri artı C çarpı g artı C çarpı h. Şimdi bunları tekrardan düzenleyelim. Şimdi gli terimleri alalım. A çarpı g'nin ikinci türevi artı B çarpı birinci türev artı C çarpı g. Yani bu üç terim artı a çarpı h'n ikinci türevi artı b çarpı h'n birinci türevi artı c çarpı h. G ve h'n şimdi orijinal diferansiyel denklemin çözümleri olduğunu biliyorum. Eğer g orijinal diferansiyel denklemin çözümü ise, bu diferansiyel denklemin sol tarafıydı, bu 0'a eşit olacak ve bu da 0'a eşit olacak. Yani tüm ifadenin 0'a eşit olduğunu gösterdik. Eğer g bu ikinci mertebeden diferansiyel denklemin çözümü ise ve h de bir çözüm ise, ikisini topladığımız zaman da bir çözüm elde etmiş olursunuz. Buna göre genelde, g ve h çözüm ise, onları toplayabilirsiniz. Ayrıca çözümlerin sabit ile çarpımının da çözüm olduğunu göstermiştik. Yani sabit çarpı gx artı sabit çarpı hx'in de çözüm olduğunu söyleyebiliriz sabitlerin biri 0 olabilir. Neyse bu özellikler ikinci mertebeden homojen doğrusal diferansiyel denklemleri kavramakta önemli. Bir sonraki videoda bu özellikleri kullanarak bu tip denklemleri çözeceğiz ve denklemlerin kolayca çözüldüğünü göreceksiniz. Birinci mertebeden homojen diferansiyel denklemlerden veya tam diferansiyel denklemlerden çok daha kolay, çok çok daha kolay. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.